Sevilen program gelinin mutfakta. Haftayı bomba gibi bitirdi. Bu hafta altınları kim aldı merak konusu. 29 Haziran Cuma günü haftanın birincisi kim oldu? Altınları kim kazandı ve kim elendi? Analizine geçmeden önce. 28 Haziran Perşembe günü. Hangi yemek yapıldı? Kim birinci oldu hatırlayalım. Perşembe günü mantarlı pilav yapıldı. Hatice 15 puan, Başak 7 puan, Özlem 13 puan, Tuğba 11 puan aldı. Günün birincisi Hatice olur en düşük puanı başa kaldı. 29 Haziran Cuma yeni bölümü yayınlandı işte detaylar. Bugün Şambali tatlısı yapıldı. Fatih Yürek, kaynanalara bir buçuk dakika verdi. Kaynanalar gerekli püf noktaları gelinlere anlattı. Daha sonra izleme odasına geçtiler. Tuğba'nın kaynanası, Tuğba'nın görümcesinden özür dilediğini, keyifli bir şekilde diğer herkese anlattı. Tuğba bu durumdan utandı. Tuğba kendisine başağı örnek aldığını söyledi. Yarışmanın ilk başlarında sessizli sonradan açıldı. Diğer gelinleri susturmaya başladı. Herkesin ağzının payını verdi. Ayrıca Başak haftanın en düşük puanına sahip. Eğer kendisi yüksek puan almaz ise, yarışmadan elenecek. 45 dakikalık süre bitti. Gelinler yemekleri servis etti. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Hatice 5 puan, Başak 15 puan, Özlem 16 puan, Tuğba 5 puan aldı. Günün birincisi Başak oldu. Sonuncu ise Hatice ve Tuğba oldu. Peki haftanın puanlaması nedir? Kim altınları kazandı İşte detaylar. Hatice 58 puan, Başak 53 puan, Özlem 63 puan, Tuğba 55 puan aldı. Haftanın birincisi ve altınları kazanan, Özlem oldu. Ve maalesef sonuncu Başak oldu. Yarışmadan elendi. Sevenleri çok üzüldü. Hoşçakal Başak ve Kaynana Hanife. Desteklediğiniz isimleri yorum kısmında belirtiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşça kalın.